Birçok konuda uzun süre boyunca eğitim aldıktan sonra, felsefi açıdan ilgi çekici konular hakkında konuşabilirsiniz. Ancak kimyada, belki de felsefi açıdan en ilginç, en ilgi çekici kısım olan atomdan başlanır. En eski filozoflara bakarsanız, atom fikrini ilk çıkaranın onlar olduğunu görürsünüz. Demişlerdir ki, bir elma ile başlarsam ve arka arkaya kesersem, hatta güzel bir elmayı çizmeye başlayayım, mümkünse bir kalbe benzemesin hmm, İşte güzel bir elma elde ettik sonuçta bunu gittikçe küçülen parçalara bölersem öyle küçük bir parça elde ederim ki bu parça daha fazla kesilemez hatta eminim ki bazı filozoflar bunu yapmayı denemişlerdir bu işlem sonucunda fark etmişlerdir ki bıçaklarını daha da keskinleştirseler elmayı daha küçük parçalara bölebilirlerdi yani bu tamamen felsefi bir fikir ve açıkçası birçok açıdan, şu anki atom teorisinden pek de farklı değil. Bu fikir aslında sadece evrendeki gözlemlerimizi anlatmamıza yardımcı olan bir fikir. Her neyse, bu filozoflar şöyle dedi. Bizce bu elma bir noktadan sonra o kadar küçülecek ki kesilemeyecek bir hale gelecek ve bu haldeki maddeye bir atom dediler. Hatta bunun sadece bir elma için geçerli olmayacağını söyleyip, bunun evrende karşılaştığımız her element veya madde için geçerli olacağını söylediler. Bu yüzden atom Yunanca kesilemez kelimesinden gelmiştir. Kesilemez ya da bölünemez. Şimdi aslında atomun kesilebildiğini biliyoruz. Hatta maddeyi oluşturan en küçük parçacık olmadığını da biliyoruz. Hatta şu anda atomun daha küçük parçalardan oluştuğunu da biliyoruz. Bunu yazmama izin verin. İşte nötronumuz. Biraz sonra onların nasıl bir atomun yapısını oluşturduklarını anlatacağım. Bir nötronumuz var. Bir de protonumuz var. Ve elektronlarımız var. Elektronlar. Bunu zaten biliyor olabilirsiniz. Eğer eski videolara baktıysanız. Orada buna benzer bir çizim var. Şimdi çizmeye çalışayım bunu. Sonuçta bunun gibi bir şey olacak, aynı buna benzeyen ve dönen şeyleriniz olacak. Buna benzeyen de yörüngeleri var ve belki de buna benzeyen bir, bir şeyleri olacak. Bu şekilde çekirdeksel çizimlerin arkasındaki genel düşünce ve eminim ki bunlar hala önemli laboratuvarların bile duvarlarında asılıdır. Atomun merkezinde bir çekirdeğin olduğu düşüncesidir. Atomun ortasında bir çekirdek vardır. Ve biliyoruz ki çekirdekte proton ve nötronlar var. Nötron ve protonlar. İleride de hangi elementlerin kaç tane nötronları ve protonları olduğunu tartışacağız. Ve de yörüngede dönen. Evet, yörüngede dönen kelimesini kullanacağım şimdilik. Her ne kadar iki dakika sonra yörüngede dönen kelimesinin yanlış olduğunu ve hatta bir elektronun yaptığı işi yanlış gösterdiğini göreceğimizi bildiğim halde. Fakat eski fikir elektronların çekirdeğin yörüngesinde aynen dünyanın güneşin etrafındaki veya ayın dünyanın etrafındaki yörüngesinde döndüğü gibi döndüğüydü. Aslında bu fikrin gerçekten yanlış olduğu anlaşıldı. Ayrıca kuantum fiziğini öğrenirken bu fikrin neden yanlış olduğunu ve bir elektronun bir gezegen gibi bir yıldızın yörüngesinde dönmesinin yanlış bir model olduğunu anlatacağım. Ancak bu açıkçası bence bir atomu tanımlamak için en çok kullanılan yöntem bir atomun felsefi açıdan ilgi çekici olduğunu söylemiştim. Peki neden? Çünkü, şu an kabul ettiğimiz atom modeli, gerçekliği ciddi bir biçimde bulanıklaştırıyor. Ve dünyamızdaki her şeyin aslında bilgi olduğunu gösteriyor. Ve aslında gerçek parçacık veya gerçek madde diye bir şey olmadığını söylüyor. Dünyayı genel anlayışımıza göre. Bence bir parçacık aslında bir kum parçasına benzer. Onu kaldırabilir, ona dokunabilirim. Ancak bir dalga, mesela bu bir ses dalgası olabilir, zaman içinde enerjinin değişmesidir o kadar. Fakat, atomun boyutuna inmeye başladığımızda her şeyin karıştığını öğreneceğiz, kuantum fiziğini öğrenirken. Her yani neyse, bu anlatım şeklinin yanlış olduğunu söyledim ama, doğru anlatım yöntemi nedir? Sonuçta bu bir resimdir, aslında tam bir resim de değil, aslında bir gösterme şeklidir. Az önce sorduğum aslında ilginç bir sorudur. Bir atomu nasıl betimleyebilirim? Çünkü aslında görüyoruz ki ışın birçok dalga boyunda özellikle de görünebilen dalga boylarında partiküllerin boyutunun bir atomdan daha fazla olduğu bir gerçek. Gördüğümüz kalan her şey ışık tarafından yansıtılır. Ancak bir atomla uğraşırken aniden görüyoruz ki yansıtılan ışık çok büyük ve çok kaba bir alet bir atomu gözlemlemek için. Her neyse. Bu bir helyum atomunun bir gösterim şekli. Bir helyum atomunda iki proton ve iki nötron vardır. Ve bu gösteriş şeklinde çekirdekte yani tam burada ikişer tane var onlardan. Buradaki kırmızılar protonları morlar nötronları sembolize ediyor. Mor daha nötr bir renk gibi görünüyor. Nötronlar da tam ortasındalar bu atomun. Ve şu bulutta da helyumun sahip olduğu iki elektron duruyor. Ya da en azından bu atomdaki elektronlar duruyor diyebiliriz. Belki de bir elektron kaybedebilir veya kazanabilir bu atom. Ancak bunlar bu atomun şu anda sahip olduğu iki elektron. Eğer bana bu iki elektronun nasıl böyle bir bulutsu yapıya sahip olduğunu sorarsanız cevabım onların o bölgede dağılmış olarak bulundukları olacaktır. Ve tam olarak burada felsefi açıdan ilgi çekici hale geliyor bu durum. Yani bir elektronun bir protonun etrafındaki yolunu yörünge fikriyle açıklayamıyoruz. Güneş ve Dünya'da olduğu gibi. Çünkü bu objeler bir elektrondan çok daha büyükler. Hatta anladığımız kadarıyla, bir elektronun hem momentumunu hem de bulunduğu noktayı verilen herhangi bir zamanda tam bir kesinlikle bilme imkanı yoktur. Bilebileceğimiz tek şey bulunduğu yer ve momentum'un yaklaşık nerede olabileceğidir. Burada da bir anda bulunabileceği yerler gösteriliyor. Bulunma ihtimali daha fazla olan yerler daha koyu gösterilmiş. Yani elektronun burada olma ihtimali şurada olma ihtimalinden daha fazla. Ancak elektron herhangi bir yerde olabilir. Hatta elektron burada bile olabilir. Hatta şurada da. Her ne kadar orası tamamen beyaz olsa da çünkü çok düşük bir ihtimalle olsa orada olma ihtimali de var. Yani sonuçta bir elektronun nerede olduğunu gösteren şeye biz orbital diyoruz. Orbital. Yörünge değil. Orbital. Hatırlarsanız yörünge Venüs'ün Güneş etrafında dönmesi gibi olayları anlatmak için kullanılıyordu. Bu görsel olarak anlaması çok kolay bir gösterim yöntemi. Ancak bir orbital matematiksel bir fonksiyon ve bize bir elektronun bir anda bir yerde olma ihtimalinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Kuantum mekaniği konusuna geldiğimizde bunu daha fazlasıyla inceleyeceğiz. Ancak bunun gibi basit bir kimya konusu için bu kadarı yeterli. Fakat yine de bu ilginç bir fikir değil mi? Bir elektronun hareketleri o kadar garip ki onu bir parçacık olarak tanımlamak zor. Hatta yanlış bile denebilir bu tanıma. Ona bir parçacık deniyor ama, Normal hayatımızda düşündüğümüz türden bir parçacık olmadığı kesin. O sadece bir şey ve tam olarak nerede olduğunu söylemek bile imkansız. Bu bulutun içinde herhangi bir yerde olabilir. Ve ileride bulutların şeklini elektron ekledikçe değiştiğini göreceğiz. Ancak bana göre bu şunlar gibi felsefi soruları yanıtlayacak. Madde aslında ne? Veya gördüğümüz şeyler neye benziyor? Ve ne kadar gerçek bu gördüğümüz şeyler? Veya gerçekliği tanımladıktan sonra madde ne kadar gerçek diye sormalıyım. Neyse şimdilik çok felsefi bir konuya girme niyetinde değilim. Ancak elektronlar ve protonlar bu fikirlerin tümü yük, elektrik yükü fikrine dayalı. Coulomb'un kanunundan bahsederken bu yüklerden de bahsettik. Coulomb'un kurallarını fizik bölümünden tekrar edebilirsiniz. Ancak gelmek istediğim nokta elektronun negatif yüklü olduğudur. Bazen böyle de gösterilen protonlar ise pozitif yüklüdür ve nötronların elektrik yükü yoktur. Yani bu elektron fikrine asıl cezbedici yapan şey, onun negatif yüküdür. Eğer bir şeyin pozitif yükü varsa, örneğin bu bunun iki nötronu ve iki protonu olduğunu düşünelim, hatta bunun bir helyum atomu olduğunu söyleyelim, o zaman şurada pozitif yükleri olacak demektir. Şu taraflarda da negatif yükleri olacak tabi. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. Ve sonuçta bunlar sürate sahip olsalardı, yeterli sürate yani bu çekirdeğin yörüngesinde dönerlerdi, aynı bir gezegenin güneş etrafına yaptığı gibi. Ancak şimdi öğrendiğimize göre her ne kadar bu kısmen doğru olsa da aslında bir elektron çekirdekten ne kadar uzak olursa o kadar fazla ki bu gerçektir o kadar fazla potansiyel enerjiye sahip olur. Bu durumda çekirdeğe daha fazla yaklaşmak ister. Ancak işin içindeki kuantum mekaniği yüzünden böyle kolay bir yolla yörüngeye girmez. Yani bir kuyruklu yıldız gibi güneşin etrafında dönmez. Elektron aslında dalgamsı davranışlara sahiptir. Ve bu halini yansıtan bir olasılık fonksiyonuna sahiptir. Bundan dolayı bir orbital ne kadar uzaktaysa o kadar potansiyele sahiptir. Bunu diğer videolarda da daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Her neyse, bir elementin hangisi olduğuna nasıl karar verebiliriz? Bunun felsefi yönü hakkında çok konuştum. Ancak bunun helyum olduğunu nereden biliyorum? İçindeki nötron sayısından mı? İçindeki proton sayısından mı? Yoksa içindeki elektron sayısından mı? Buna karar vermemde önemli olan proton sayısıdır. Yeni bir elementin proton sayısını bilirseniz, onun hangi element olduğunu da bilebilirsiniz. Proton sayısına verilen bir diğer isim de atom numarasıdır. Eğer bir elementin 4 protonu olduğunu söylersem, hangi element olduğunu nasıl bilebilirim? Eğer ezberimizde değilse buna bir periyodik tablodan bakabilirim. Bu tablo ile bu konuda çok ilgileneceğiz. Ve 4 proton deyince bunun berilyum olduğunu anında anlayacağız bundan sonra. Atomik sayı da yukarıda yani şurada gördüğümüz sayıdır. Bu da tam olarak proton sayısı demektir. Ve bu iki atomu birbirinden ayıran faktördür. Örneğin bir elementin 15 protonu varsa bu element fosfordur. Veya bir anda 7 protonu olan bir element karşınıza çıkarsa o da nitrojendir. Eğer bu sayı 8 ise bahsedilen element oksijendir. İşte bu sayı bir elementin ne olduğunu belirler. İleride bir elektrik yükünün neler getireceğini tartışacağız. Ve tabii elektron kaybedildiğinde veya alındığında ne olacağını da tartışacağız. Ancak bunlar, bir elementi değiştiren değişimlerden değildirler. Ayrıca nötron sayısı da değişse, element yine aynı elementtir. Bu da insanı belli bir soruya yöneltiyor. Acaba bir atomda kaç nötron ve kaç elektron var? Eğer bir atom nötr ise, bu onun ile aynı sayıda elektronları olduğunu gösterir. Karbonu ele alalım. Atom numarası 6'dır. Ve atomik ağırlığının da 12 olduğunu varsayalım. Bu tam olarak ne demek oluyor? Bir de bunun nötr bir parçacık olduğunu söyleyeyim. Nötr bir atom yani. Karbonun atomik numarası 6'dır. Bu bize tam olarak kaç protonu olduğunu verir. Ve eğer bir modelini buraya çizseydim, ki pek iyi bir model çizmiş olmayacağım ama 6 tane proton çizmem gerekecek. 2, 3, 4, 5, 6, tamam. Bu protonların her birinin kütlesi de bir atom kütle birimidir. Ve bunun kaç kilogram olduğunu sonra tartışacağız. Bu kilogramın o kadar küçük bir parçası kadar ki yaklaşık 1.6 kere 10 üzeri eksi 27'si kadar. Her protonun bu kadar kütlesi olduğunu düşünelim ki bu neredeyse 1,67 kere 10 üzeri eksi 27 kilogram ediyor. Ve çok küçük bir sayı bu. Hatta o kadar küçük ki bu sayıyı hayal etmek neredeyse imkansız. En azından benim için neyse bu sayı bir karbon atomunun kütlesini gösteriyor ancak bu bir karbon atomundan diğerine değişebilir ve sonuçta bu sayı atomik kütle birimi yani bir karbon atomundaki tüm protonların ve tüm nötronların kütlesinin toplamıdır ve her protonun kütlesi bir atomik kütle birimidir ve her nötronun da kütlesi bir atomik kütle birimidir. Yani bu sayı gerçekte, protonların sayısı artı nötronların sayısı demektir. Bu durumda 6 tane protonumuz olduğuna göre, 6 tane de nötronumuz olmalıdır. 6 nötron, 6 proton. Peki, elektronlar nerede? Atomun nötr olduğunu söylediğim için de, elektron sayısı pozitif yüklü parçacıklar kadar olmalıdır nötr bir atom olduğundan ve proton sayısı 6 olduğundan dolayı da, bu atomda 6 elektron vardır. Bunu çizmeme izin verin, bir saniye. Burada 6 nötron olduğunu söyledik. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İşte bu çekirdek oldu. Eğer elektronları çizseydik, evet onları bir bulut olarak çizebilirdim. Ancak daha iyi bir görsellik adına onları yörüngede çizdim. Yani bu 6 elektronu. Onlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olurlardı. Ve onlar olasılık fonksiyonu ile açıklanabilecek bir şekilde hareket ediyorlar. Ve bunun ilginç tarafı ise atomun kütlesinin büyük çoğunluğunun tam olarak burada toplanması. Demek istediğim atomun kütlesinden bahsedildiğinde İnsanların atomik kütle birimine bakmaları, elektronun zaten çok küçük olan kütlesinin görmezden geldiklerini gösterir. Bunun nedeni de, bir protonun kütlece 1836 tane elektrona eşit olmasıdır. Sonuç olarak, atomun kütlesini hesaplarken elektronun kütlesini görmezden gelebiliriz. Çünkü, atomun asıl kaynağı çekirdeğin kütlesidir. Bu periyodik tabloya bakarsak, Atomik numaralara bakmak ve hangi atomun hangi atomik numaraya sahip olduğunu görmek mümkün. Mesela oksijenin atomik numarası 8'dir. Bu da onun 8 protonu olduğunu gösterir. Silikonun atom numarası ise 14'tür. 14 protonu vardır. Peki, şuradaki şey nedir? Bakalım, karbon, karbonda bu değer 12.0107'dir. Bu da karbonun bağıl atom kütlesidir. Bir saniye şöyle yazacağız. Karbonun bağıl atom kütlesi. Karbonun bağıl atom kütlesi 12.0107'dir. Peki bu ne demek? Bu karbonun 6 protonu ve 6.0107 tane de nötronu var mı demek? Hayır. Bu, karbonun bu gezegendeki farklı türlerinin, kütlelerinin ortalamalarını gezegende bulundukları oranları hesaba katarak alırsak, elde edeceğim sonuçtur. Sonuçta görülüyor ki, iki türünden en çok görüleni karbon 12'dir. Sonuç budur. Karbonun bu versiyonda 6 proton ve 6 nötronu vardır. Bir de başka izotopu vardır karbonun. İzotoplar ise, bir elementin aynı sayıda protona sahip ama farklı sayıda nötrona sahip halleridir. Az önce bahsedilen diğer karbon izotopu ise gezegenimizde çok daha az bulunan karbon-14'tür. Tabii ki bulunma oranlarını sadece bizim gezegene kıyasla buluyoruz. Eğer bu iki izotopun değerlerinin ortalaması doğrudan alınırsa, bu durumda karbon-13 izotopa elde edilir ki bunun kütlesi 13 atomik kütle birimdir. Ancak, karbon-12'nin ağırlığı daha fazladır bu işlemde. Çünkü, gezegenimizde ondan çok daha fazla bulunur karbon-14'e oranla. Neredeyse tüm karbon atomları karbon-12'dir çünkü. Yine de karbon-14'ten de biraz vardır. Yani, her ikisine de bulunma oranına göre ağırlık verirsek, bu değer ortaya çıkar. Yani bir karbon örneği bulursak çoğunluğu karbon 12 olduğundan her atomun ortalama atomik kütlesi 12.0107 atomik kütle birimi olacaktır. Fakat izotop fikri ilginç bir fikirdir. Bildiğimiz gibi proton sayısı değişmedikçe asıl element de değişmeyecektir. Nötron sayısı değiştikçe sadece aynı elementin farklı versiyonları görülecektir. Yani karbonun bu iki versiyonunda birer izotoptur. Bu videoyu bitirirken atomlarla ilgili en mantıklı ve en uygun fikri anlatmak istiyorum. Ve bu fikir onlarla ilgili felsefi açıdan en ilgi çekici yallardan biri. Bu da göreceli olarak atomun boyutudur. Mesela elimizde elektronlar var. Ama bunlar atomun kütlesine yazılmıyor bile. Çünkü elektronlar kütlece çok önemsizdir bir atomda. Bir atomun kütlesinin sadece 2000'de biri elektronlardan oluşur ki bu kütleye sahip olan şeylere parçacık demek bile zordur. Çünkü tam olarak nerede ve hangi hızda gittiklerini tahmin etmek de imkansız. Sadece bir olasılık fonksiyonuna sahip olurlar. Sonuçta atomun çoğunluğu çekirdekte durur. Ve garip kısım da budur. Çünkü atoma baktığımızda örneğin bu sizin atomunuz ise çoğunluğu boşluktur. Hatta iki atomun birbiriyle bağlı olduğunu düşünelim. Ne kadarının gerçekte bir şey olduğunu sorduğumda sadece çekirdekten bahsediyor olurum, değil mi? Çünkü neredeyse tüm kütle çekirdektedir. Ancak anlaşıldığı kadarıyla da bu kısım atomun hacminde o kadar küçük bir yer kaplar ki atomun hacmini ölçmek de zordur. Çünkü bir elektron neredeyse herhangi bir yerde olabilir. Ancak yaklaşık yüzde doksan ihtimalle elektronun bulunduğu yerler hesaba katıldığında çekirdeğin genellikle sahip olduğu hacim yaklaşık olarak genel hacmin 10.000'de biri kadardır. Bunu düşündüğümüzde gördüğümüz herhangi bir nesnenin ki bu elimiz veya bir duvar veya bir bilgisayar olabilir %99,99'unun boşluktan olduğunu fark ederiz. Hiçbir şeydir burası. Bir vakumdur. Eğer çok küçük parçacıklarımız olsaydı çoğunluğu gördüğümüz her şeyin içinden rahatlıkla geçerdi. Bu gerçek bizim gerçekliğimiz ve gerçeği görüşümüz hakkında birçok soruya yol açıyor. Gerçekte var olan şeyler teorik olarak tam buradalar. Ve onları en küçük parçalarına kadar indirgersek bu objenin kapladığı alanın çoğunluğu boş ve bir vakumdan oluşuyor. Eğer o kadar küçük olsaydık Atomların içinden geçebilirdik. Bu, helyum atomunun resmi. Ve tam burası bir femtometre. Değil mi? Bir femtometre. Bu bir helyum atomunun çekirdeğini ölçmek için kullanılan bir ölçü değil mi? Bir femtometre. Bu da bir angstrom değil mi? Bunun 100 bin femtometreye eşit olduğunu biliyoruz. Bir de tam olarak anlamak için, angstromun bir metrenin 1 kere 10 üzeri eksi 10 olduğunu düşünelim. Ve bir atom ile yaklaşık olarak aynı boyutlardadır. Bu helyum örneğinde atomun çekirdeği daha da küçüktür. 100 binde biridir. Örneğin sıvı helyumun olduğunu varsayalım. Ki bunu elde etmesi ancak çok soğukta mümkündür. Bunun çoğunluğunun boşluk olduğunu görürüz. Veya bir demir külçeye bakıyorsak onun da büyük bir çoğunluğunun boşluk olduğunu fark ederiz. Ve çekirdeğin içinde olabilecek olan boşluktan bahsetmiyoruz bile. Bana göre baktığımız birçok şeyin dolu ve katı olmayışı çok şaşırtıcı. Sadece boşluk olmalarına rağmen çok katı görünüyorlar. Çünkü ışık onlardan yansıyor ve elektronları bizi itiyor. Fakat aslında orada dokunacak bir şey yok. Çoğunluğu boşluk. Bence boşluk kelimesini şimdi söylemem yeterli oldu. Ve kalan inanılmaz şeyleri sonraki videoma saklıyorum.